Yolunuz açık olsun. Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde e, ATS için bir tane harita kombinasyonu yayınlamıştım. İçinde e, Meksika haritaları da vardı bu kombinasyonun. Şimdi o kombinasyonda Meksika'da yine e, bir taş ocağında, taş mı artık bu ocağı mı neyse bu. Oradan e, büyük çektim. Bu yaklaşık 97 kilometrelik bir mesafe burası. Fakat e, yolları havadan şöyle bir geçtim serbest kamerayla oldukça sıkıntılı bakalım yollarda bir problem yaşayacak mıyım yaşamayacak mıyım onu bilmiyorum ama çok anormal rampalar var bakalım kamyon oraları çıkacak mı 600 beygirlik bir motor var şu anda Volvo'da şimdi bu haritaları yapan arkadaşlar gerçekten çok güzel hazırlamışlar haritalar çok güzel yollar çok güzel. Özellikle zor yollarda kamyon kullanmayı seven arkadaşların çok seveceğine kesinlikle eminim ama e, ATS'yi kullanan az sayıda oyuncu var. İzleyicilerin içine kaç kişi işte ATS var bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. ETS sahibi olan herkes ATS'ye de sahip olmalı. Çünkü ATS'de farklı bir atmosfer var. Daha uzun yollar insanın kendini uzun yol şoförü gibi hissetmesini sağlıyor ATS'de çok da güzel haritalar var ve e, çevre olarak da ETS'den çok farklı bir atmosfere sahip ATS burada sevmediğim tek şey ATS'de kamyonların çok fazla gürültülü olması bir de mesela ben şu anda Volvo kullanıyorum ama diğer kamyonlar yani Volvo'nun dışında kalan kamyonlar Tuhaf kamyonlar. Yani Amerikalılar kendilerini eziyet etmek için bu kamyonları kullanıyor çünkü bunlar gerçek hayatta da var Amerika'da. Gerçek hayatta Amerikalılar bunları kullanıyor. Kendilerini eziyet etmek için bu kamyonları seçiyorlar. Anlayamıyorum bir türlü. Hem çok gürültülü, kamyonlar çok dar. Yani dar derken iç mekanları çok dar. Tabi bu oyunda çok önemli bir dezavantaj yaratmıyor yani bu oyunda kamyonun ne kadar geniş ne kadar dar olduğu önemli değil. sonuçta bacaklar uzatıp içine yapmıyoruz ama gerçek hayattan bahsediyorum gerçek hayatta yani hakikaten konforsuz arabalar gerçi yatak kısımları geniş de bunun dışında ATS güzel bir de bu Meksika haritalarını yapan arkadaşlar gerçekten Böyle zorluk seviyeleri çok yüksek haritalar yapıyorlar ve bunlar da böyle Gerçek dışı görünmüyor haritalar öyle söyleyeyim mesela bazı haritalar var İşte ölüm yolu falan diye böyle videolarda çıkıyor ben hatta bununla ilgili Peru haritasını Daha önce paylaşmıştım Peru haritası gene biraz daha gerçekçi yani Peru'da öyle yollar var mı yok mu onu bilmiyorum ama Muhtemelen e, hiç olmazsa bir kısmı gerçeğe dayanıyordur yine. E, çünkü mesela Türkiye için böyle bir harita yok. Meksika'da da bu tür yerler var. Ama e, şu andaki yol gerçekte var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, e, görünüş olarak gerçeğe biraz daha yakın bunlar. Peru haritası öyleydi ama bazı haritalar var. Mesela ATMX diye bir harita var. Çok tuhaf bir harita. Mesela onu ciddiye alıp da oynamıyorum. oynamadım gibi videosunu da yayınlamadım. Onun bir kere bir kombinasyonda kullanmıştım o kadar. Gerçekte hiç ilgisi olmayan tuhaf tuhaf yollar var mesela. Evet arkadaşlar şimdi yolumuz burası. Gördüğünüz gibi yollar oldukça güzel. Ve sıkıntılı. İleride asfalta çıkacağız. Asfaltta yine olduğu gibi virajlarla dolu bir yol. Bakalım orada kamyonun çıkabileceği yerler var. Bazı yerlerde çıkamayacak gibi görünüyor ama ne olacak göreceğiz bakalım. En kötü kamyonu orada bırakıveririz. senin oyunlarında en sevmediğim kısım şu kamyon fizikleri işi. Kamyon fiziklerini bir türlü beceremediler nedense. Şimdi şöyle bir yolda gidiyorsun ve kamyon sanki raylı sistemde ilerliyormuş gibi. Yani böyle bir böyle bir sistem yok ama SCS bu konuda ölü balık taklidi yapıyor maalesef hiç ses edası çıkmıyor çünkü ben ve başka birkaç kişi daha bunları forumda yazdık bir kabin fiziği getirdiler ama kabin fiziği bu iş için yeterli değil çünkü kabinin içerisinde kabinden bağımsız olarak insan vücudunun kafasını da hareket etmesi gerekiyor bunda yok maalesef o bazı yarış oyunlarında var mesela ve çok iyi de sonuçlar veriyor Benim oyun direksiyonum sağ alttaki o küçük e, videoda belki bazılarınız fark etmiştir. Oyun direksiyonundan daha fazla döner benim direksiyon. Bununla ilgili özel bir ayarım var. Yani 1800 derece direksiyon e, simülasyonu diyebiliriz buna. Direksiyonu daha fazla çevirmem gerekiyor. En azından bu e, normal direksiyon kursunun %60'lık kısmı böyle da kamyon sürmeyi biraz daha kolay hale getiriyor ama tabi çok hızlı kamyon kullanmak isteyenler için uygun bir durum değil bu. O yüzden e, herkes kullanamaz diye düşünüyorum. Ama e, gerçekçilik arayanlar için en azından benim için öyle çok iyi bir durum. Evet arkadaşlar bu arada geçtiğimiz birkaç ay içerisinde oldukça kötü şeyler yaşadım. Bir iki ay kadar önce kayınbiraderim rahatsızlandı. Oldukça da genç yaştaydı. 40 yaşındaydı çocuk. Hastaneye yatırdılar. Önce birkaç sefer aynı sıkıntıdan ameliyat olmuştu. Yanlış tesisi koymuşlar. Sonra hastaneye yattı. Ondan birkaç gün sonra yoğun bakıma alındı. Bir daha yoğun bakımdan çıkamadı zaten. Geçen ayın 3'ünde vefat etti. Onun cenazesine gittik. Oldukça kalabalıktı cenaze. Cenazede farkına varmadık da bir hafta kadar orada kaldık. Ayın 8'inde döndük buraya. Ayın 9'unda sabah kalktım. Bir baş ağrısıyla uyandım. Bir de bir öksürük hafif hafif böyle konuştukça gıcık geliyor. Konuştukça bir gıcık geliyor. Herhalde grip oluyoruz falan dedik. Eşimde de bir nezle başladı. O öksürmüyor. Bende de nezle yok. Bende öksürüyorum. Bir 4-5 gün böyle devam etti. Baş ağrısıyla beraber hafif de ateşim var. Ne olduğunu anlamadık tabi o zamanlar tırnak içinde Türkiye dünyanın en güvenli ülkesiydi korona bakımından hiç de aklımıza gelmedi öyle bir şey olabileceği Bir ay anamızı ağlattı Yani hala bile geçmiş sayılmaz yani Öyle kötü bir şey Nasıl tarif edilebilir bilmiyorum Ellerinizde ağzınızı kapatın ağzınızı burnunuzu parmaklarınızın iki tanesinin arasını hafifçe açın. Nefes almaya çalışın. Birkaç dakika böyle nefes alın. Sonra elinizi ağzınızdan çekin. Derin bir nefes alın. Sonra tekrar ellerinizi kapatın. Aynı öyle bir durum. Yani aldığın hava yetmiyor. Oksijen yetmiyor yani. Böyle berbat bir şey. Yaklaşık bir ay o işle mücadele ettik. Ondan sonra Allah'a şükür şimdi iyiyim gene ama hala biraz kalıntısı var. <gülüyor> çok fazla konuştuğum zaman yine bir gıcık geliyor yani boğazlar tam anlamıyla düzelmedi ciğerler de düzelmedi büyük ihtimalle bir sıkıntı var hala da atlatamadık onu bu arada asıl bela başka bir şeydi bu kayınbiraderin hastalığı sırasında eşim olaya gitti bir süre o yoğun bakındayken kayınbiraderin eşiyle hastanede nöbetleşe durdular Gerçi yoğun bakım yatan yanında değillerdi. Çünkü yoğun bakıma sokmuyorlardı ama yine bir istek olur, bir şey olur, yardımcı olunabilecek bir şey olur diye orada bir süre kaldı. Ondan sonra buraya geldi. Bir akşam oğlum geldi eve eşiyle beraber. Sizle biraz sohbet edeceğiz. İyi dedim ben de herhalde işleriyle ilgili bir şey konuşacaklar. Ama genelde böyle sizle bir şey konuşacağız falan demek adeti olmadığı için herhalde dedim genelde özel bir durum var acaba İş mi değiştirecekler ne yapacaklar ama çok da şey yapmadık böyle tasalanmadık neyse Aradan zaman geçti biraz çay yaptık sohbet ediyoruz e dedim ne söyleyeceksin oğlum hani söyleyeceğin şey Çok önemli gibi görünüyor İş mi değiştiriyorsunuz ne yapıyorsunuz Yok ben kanserim dedi Yani bir ananın, bir babanın o anda neler hissedebileceği hakkında bir fikriniz var mı? Bilmiyorum ama Yani herhalde tek bir kelimenin, bir cümlenin bir insanı 10 yaş ihtiyarlatabileceği bir durumu herhalde yaşamamışsınız. İşte öyle bir durum bu durum. Lenfoma olmuş. Cenazeden geldikten sonra işte tedavisi başlayacaktı. Tahliller mahiller olacaktı. Bu hastalık nedeniyle ne tahliller sırasında ne de ilk tedavisi sırasında yanında olamadık zaten. Gelme oğlum be. Kadınmış. İlk bir hafta kendime gelemedim desem yeri var. Lenfoma kanserlerin içerisinde tedavisi en kolay olan e, kanser türlerinden bir tanesi. Başarı oranı da çok yüksek. Fakat e, tabi yine de her şey dört dörtlük olmayabiliyor bazen. Her şey iyi bile olsa sonuçta kemoterapi görüyor şu anda. Hem kemoterapinin yarattığı hasar hem hastalığım adının verdiği stres insanı kötü yapıyor. Arkadaşlar arada bir öksürük geliyor maalesef kusura bakmayın lütfen. Velhasıl son 2 ay son 2 ay demeyelim de 2020 çok kötü başladı gümbür gümbür geldi Allah beterinden saklasın bundan sonra ne olacak bilmiyorum bu arada 15 gün önce çok güzel bir olay yaşadık İngiltere'de oğlum var küçük oğlum İngiltere'de onun da küçük bir oğlu oldu o biraz yüzümüzü bildirdi. akşamları işte Whatsapp'la WhatsApp böyle görüntülü konuşuyoruz Bebek biraz maneviyatımızı yerine getirdi ama Tabi diğer üzüntüde hala geçmiş değil ama Şu anda kemoterapide iyi gidiyor O da çok e, belirgin bir hasar görünmüyor Şimdi kemoterapi ile ilgili Gerçi henüz ikinci tedavisini aldı Daha 3 ay devam edecek bir te tedavi Bakalım ne olacak hayırlısı İzleyenler dua etmeyi unutmasın lütfen Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var Aslında doğruyu söylemek gerekirse YouTube'da mutla falan ilgilenesin de yoktu, hiç video falan ekleyesin de yok da. Oğlum geçen gün aradı baba niye de YouTube'a bir şeyler eklemiyorsun dedi, ben de moralim bozuk senin yüzünden diyemedim, ya vakit olmadı falan dedim. Şimdi sif onu söyledi, de, hani ona üzülüyormuşuz gibi bir şeylerle, bir şeylerle ilgilenmeyi bırakmışım gibi olmayayım diye. YouTube'a bir şeyler eklemeye çalışıyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse içinde öyle aman aman bir heves de yok. Evet arkadaşlar yollar gördüğünüz gibi bu dorse de oldukça sıkıntılı bir dorse bu yollar için. Çünkü ETS2'de, ATS'de bu yapay zekayı bir türlü adam edemediler maalesef. Şimdi suall suallamaya çıkıyor araba, tam sen duruyorsun o da duruyor, yürüyorsun o da yürüyor. İlginç bir durum ya. neler bekliyor bizi Hadi geç be kardeşim geçecek sen yav Nasılsa geçme falan taktığın yok sol şeritten yürüyen Hadi geç geç. Başımıza bela olacak ileride geç. Salak salak duruyor orada ya. Şu ay trafiği bir adam edemediler bir türlü. ola mı girdik Kamyonlar oradan gidiyor. De buradan geri geri dönmek zorunda kalmayız inşallah ya. şimdiden yorulmaya başladı ne olacak bakalım hayırlısı iyi burada çıkış varmış ya Çıkar mı bu ya? Hadi aslanım be. Hafifen. Gelir rota bulunmuyor. Zaten yaklaştık da rampa daha kaldı ya onları da çıkabilirsek sorun yok. düştü vallahi ya burada durursak bu kamyon kalkmaz kusura bakma orada biraz bekle Olsa paşalar gibi arkadan gelsen olmuyor mu lan? Ne bu? Bu oyuna sollamaya uğraşıyorsun orada. Hem sol sinyal veriyorsun. Valla burayı zor çıkar işte bu ha. Lan gelme manevra yapacağız gelme Hay sen şarapcan <Gülüyor> patinaj yapıyor anlattınız zaten gerçek hayatta olsaydı lastikleri parçaladıyız çoktan al bir tane daha geliyor lav kaldın mı orada Neyse az kaldı arkadaşlar Adam da kurtulduk mu? Başka bir şey kalmıyor geride. haritayı hakikaten güzel yapmışlar Ben yani yapanların eline sağlık en azından dümdüz otobanda kamyon kullanmaktan sıkılanlar için heyecan veren bir harita Meksikalılar bu işi harbiden iyi yapıyorlar yani Yürü oğlum ya şurada bir şey kaldı. Evet geldik. Ay. Yürü be ya, yürü yürü. Allah Allah, buraya da çıkmadayım. O kadar dik bir yerde değil ama. bir yolda kaldı ya kalmadı geri geri gidip hızlı gelip saralım bakalım Keşke yukarıdan aşağı koyu verseydik ya. Dün olduğu yer derindir diye daha iyi çıkıyor araba Salla bakayım aşağı nasıl gidecek İnşallah doğruysa hasar olmaz kaç dakika sürdü bilmiyorum ama 97 kilometrelik yol geldik yani hep topu. Normalde ETS2'de otobanda 5 dakika sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz yani. Hep top 5 dakika sürer. Hadi benim 97 mil pardon kilometrelik 97 mil o da 150 kilometre falan yapar, 7-8 dakikalık bir yolculuk demek ets Acelemiz var usta. köyün içine bakalım ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar hazır buraya kadar gelmişken bir de köyün içini görelim Buradan bir yere gidiliyor mu ki acaba? Nasıl GPS'te görünmüyor? Herhalde kesiliyordur yerden. Nasıl dorsaya döneriz geri geri? Bir bakalım bakalım. GPS'te kayboldu yol mu oluyor? yok? Ama burada yol var. Ha buraya dorseyle gelinmez tabi Hele alçak dorseyle hiç gelinmez. Yolun ortasında acaba acaba taşlar var. Evet Arkadaşlar Yabancıların Verdiği isimde bir paskalya yumurtası var burada Bu bitti mi ne oldu? bir kere dorsayla ineyim bakalım bir ara geleyim unutmayın burayı buraları dorsayla döner mi ya? Evet arkadaşlar eğer gelmek isterseniz böyle bir yol da var. Ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü bu yol ne kadar uzun onu bilmiyorum. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Eğer ATS'niz varsa yani bu yolu olmasa da yani şu anda olduğumuz yolu olmasa da diğer yolu mutlaka deneyin. Gerçekten güzel bir yer. Kamyon kullanmaktan keyif alacağınıza kesinlikle eminim. Kendinize iyi bakın. Bu arada Ramazan bayramınız, Ramazanımız Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bütün dünya için hayırlı uğurlu olsun. Allah sizleri de hastalıktan, kederden korusun arkadaşlar. Özellikle yaşlı olanlar için Kendileri için değilse bile Allah çocuk çocuğuna sağlık versin. Çünkü Kendiniz hasta olsanız bu kadar üzülmezsiniz emin olun. O yüzden sağlığınız sıhhatiniz yerindeyken çevrenizdeki insanların çoluğunuzun çocuğunuzun da sağlığı sıhhati yerindeyken onların da sağlığının da kıymetini bilin. Böyle şeyler maalesef insanların başına kötü şeyler geldiğinde önem kazanıyor varlıklarında. bunları bilemiyoruz. Hep politika yüzünden oğlumla tartışırdık sık sık. Şimdi düşünüyorum da yani hiç tartıştığımıza değmezmiş yani hiç birbirimizi üzmeye değmezmiş aslında. Çünkü hiçbir şeyin önemi kalmıyor böyle durumlarda. O yüzden vaktiniz varken Etrafınızdakilerin kıymetini bilin. Dediğim gibi Allah cümlelerinize sağlık, sıhhat, afiyet versin arkadaşlar. Ramazanınız tekrar kutlu olsun. Hayırlı geceler.